Evet. O, oyunu başlatıyoruz bakalım birinci olacak yapmayız pek pek sanmıyorum ama arkadaşlar ben tek el benden çok büyük beklemeyin evet arkadaşlar amacımızı biliyorsunuz birinci olma tabii ki de. Kadir, nereye atlayacağım? Evet. Abi şimdi onu atacağım. <gülüyor> Bir mor sütundum ben. Evet. Onu. Onun sesi ne gelmiyor? Geri, geri. Geliyor ya. Bir daha aşağı indir. Bir daha aşağı indir. Bir daha... Atlayanlar var. Hemde bayağı var yanları. Bak. attıyanlarım Biz sarıklılar iş başında Sarıklı tayfalar ah. iş başında Esne birden dert aldım Oldu Mevlana gibi <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> silah bulmasak mı, mı? hemen hemen silah bulmaya şu yedek bulan öbürüne verirsin dışarıdan biri var sıkıyo <gülüyor> şuan kader sana sıkıyo geleyim hayır, hayır. vurdun mu? silah buldunuz mu lan? ya var? Ne var? Ne var? Ne var? Ali silah buldun mu? Buldum. Kaç tane buldun? Bir tane verirse ne? <gülüyor> gel benim. Sarısın sen değil mi? Ya utan mısın beni ayakını çalacaksın? Sen gel. <gülüyor> <gülüyor> Gelim. <gülüyor> Avadan adam mıydı ki? <gülüyor> burda bir tane or orak var orakla saldırıcağın mı <gülüyor> anasını satayım bu, bu eve girdik Hiçbir şey yok ya eyvallah sarıklı sarıklı hadi gidelim bir tane post vardı ha girdin mi araba bulan var mı? araba yoktur burda tamam. değil mi? Vallahi. he? valla araba var kardeş sen kayıt alıyormusun? araba var tamam al Ben şimdi ben oynuyor. Millet izley izleyince diyecek bu adam niye gidiyor gidiyor. Vallahi <gülüyor> tam bu iyi bir olacak inşallah. Dikkat edin ölme in, Öl ölmeyin de. ölürsem kabreme gelme istemem. Ay <gülüyor> ne <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Şu an geç var lan. Alan, alanan doğru gerekmiş. Ben gidip araba bakıp geliyorum. Sen gir. Sen git bir bak hadi. Motor var. Araba bulabileyim. Ee hadi sen. Hangi? A, a, hangi araba iki kişi öldürdün Ben anlamadım ki. Tamam mı? o zaman Aha. Ara baba. Ara baba. Ara beni çükdü. Aha. Ara baba yo. Bir ara bak. Kim oldu onun? Bir bekle dur bekle dur. Araba buldum. <gülüyor> Hazırlanın geliyorum. Kim... Kim sıktı ona ben sıktım ona. Oğlum... <gülüyor> ben Ya... Ya... <gülüyor> kim sıktı ona? Ahet. Ben sıktım ben oğlum, oğlum niye bırakmıyosun? Şef öldüren. Hıhıhıhıhıhıh. <gülüyor> Çok zorlayalım. Araba neyinle? Bir tane daha motorik det var. Ne yapıyoruz? Alıyorum asma. Bandı tamam Yol aç, sen yol Bu araba geliyorum bir dakika Hadi birazdan bir daha Evet bu tamam da şey Erman gidiyor Nereye gidiyoruz? bu? <gülüyor> hala. Kadir'i bırakma ya. Bırakmışlar bırakma. <gülüyor> yok burda birkaç şey var ama... Kaç şey yok. Yok ya, burda bur unutlanmamış. Bur buraya gelen oldun mu Had yok çabuk hay gel de Hi şey yapmamış kla Lan yoktun hiç ya, ya. Ya, ya, ya. Hadi bize gidelim Lan uçak dur. Ben Ben mi ödedim? Bu gibi bir şey var Tamam tamam drop Aha. düşüyor drop düşüyor Aha adam öldü Tamam ya. drop Drop Drop düştü lan Ben vurmayayım Neye ne, gittin ne, ne. Hadi bakalım Hadi bakalım abi Mine. A, mine. Ha, abi, A. Dur, mineyim. Aa, minnum. Ha, biriydi azdeck. Ama mevetermiş var şurada. Mine'den de durursun. Aa. Dur, mevetermiş minnettir. Mine. Dur, dur, dur. Bekle. Aa, c-nele. Hayal olsun. Hayal Son ha sen Sıra, edem, abi onu da yapabiliriz. M406 abi. Yer değiştir. Yer değiştir. Çık abi. Ha burayıca bakana durup durak dur. Ya burada dikkatli ol ona. Tanerarız. mı gideceğiz? Abi ben geçi yobaya gitmeyeyim ya o. Bakalım. Abi gidemeyiz zaten. Kutcu konuları da kutcu. Burada bir araba daha var. Aa, aa, cennet. Adam var, adam var. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Lan anasını sen... Aa, <gülüyor> <gülüyor> Lan anam <onum> be. Lan <gülüyor> Niye <sıkmadınız? gülüyor> Ben jar <jörjör> değiştirken <gülüyor> Ben daha inemedim bile. <gülüyor>